Üniversitemiz, Türk lirası ve ekonomik eğitim ücretlerinin yanında, öğrencilerine sağladığı geniş ve kesintisiz burs imkanı ile eğitimlerini zorlanmadan tamamlamalarına yardımcı olmaktadır. Üniversitemize yerleşen öğrenciler, %80 tercih bursunun yanı sıra ÖSYM bursu, Akademik Performans Ödülü, Öğretmen Çocukları bursu, TSK ve Emniyet mensuplarına yönelik burs, Kardeş ve Eş indirimi, Şehit ve Malul Gazi Çocukları bursu, spor, kültür, sanat bursu ve ayrıca okul birincilerine yönelik burslardan da yararlanabilmektedirler.